Böl, cevabı sadeleştir ve tam sayılı kesir olarak yaz. Ve elimizde 2 tam 1 bölü 4 bölü 1 tam 3 bölü 4 var. Şimdi bu tam sayılı kesirlere yapmak istediğimiz ilk şey bu kesirleri bileşik kesirlere dönüştürmek. O zaman 2 tam 1 bölü 4 ile başlayalım. 4 hala paydada ama 2 tam 1 bölü 4'ün yerine Hatırlayın, 2, 8 bölü 4'e eşittir. Yani 8 bölü 4'ümüz ve ayrı bir 1 bölü 4'ümüz var. Ve ikisi beraber ne yapacaklar? 9 bölü 4 yapacaklar değil mi? Bu 9'a varmanın farklı bir yolu ise, 4 çarpı 2 ile 1'i toplamak. Bu işlem zaten bize 9'u verir. Ve sonra 1 tam 1 bölü 4'e de aynı işlemi uyguluyoruz. Payda da 4'ümüz var. Ve sonra pay 1 kere 4, artı 3'ten 7 oluyor. Bu hala aynı soru. 2 tam 1 bölü 4'ü, 1 tam 3 bölü 4'e bölmek, 9 bölü 4'ü, 7 bölü 4'e bölmekle aynı şey. Daha önceki videolarda gördüğümüz gibi, bir kesri bölmek, o kesri, bölenin çarpmaya göre tersiyle çarpmakla aynı şeydir. Yani bu eşittir. Bu 9 bölü 4'ün, 7 bölü 4'ün çarpmaya göre tersiyle çarpımı. Bölme işlemini bir çarpma işlemine çeviriyoruz. Pekala, 7 bölü 4'ün çarpmaya göre tersini bulalım. 7 bölü 4'ün çarpmaya göre tersini bulmak için pay ve paydayı değiştiriyoruz. Ya da başka bir deyişle, üstteki sayıyla alttaki sayının yerini değiştiriyoruz. ve sonuç ne oluyor 4 bölü 7 oluyor. Şimdi bunları çarpabiliriz. 9 kere 4, 36 bölü 4 kere 7 eşittir 28 deyip sonuçları, aslında daha küçük sayılarla da yazabiliriz. Ya da hemen şimdi bunu yapabiliriz. Çünkü çok basit. Payda zaten bir 4'ümüz var. Paydada da bir 4'ümüz var. Şimdi o zaman paydalarımızın ve paylarımızın ikisini de 4'e bölelim. Bu 4'ü 4'e böleriz ve 1 çıkar. Buradaki 4'ü de 4'e böleriz ve yine 1 çıkar. Yani şimdi sayıları çarptığımızda 9 kere 1, 9. Bölü 1 kere 7, 7. 9 bölü 7 elde ettik. Cevap burada. Ama bu bir bileşik kesir. Soru bizden cevabı tam sayılı kesir olarak yazmamızı istiyor. Çok kolay. Hemen bunu aklımızdan bile yapabiliriz. 9 bölü 7. Evet, peki 9'un içinde 7 kaç kere var? 1 kere var. Kaç kaldı? 9'dan 7'yi çıkartınca 2 kaldı değil mi? Demek ki sonuç 1 tam. 2 bölü 7'ymiş.